insanlar yani, neye ilgi duyuyorsa dizilerde onu yapıyorlar. Mesela kavga istiyorsa insan kavga. Evet, evet. Mafya istiyorsa mafya. Zenginlik istiyorsa zenginlik. Kadınları tehdit etti, kadın kadın dövmek. Ya yani insanların bilinçaltında ne varsa onların filmini yapıyor ve izleme o yüzden çok yüksek oluyor. Ya yani adamlar insanların içini okuyor adeta. Konu bu. Yani eğitimle ilgili bir film olsa derhal kapatırlar birçok evet, evet. insan. E tabi ben bu sözü herkes için değil. Ama bazı insanlar için böyle. Direkt şart kapatır. Ama ağızdan, ağzını burdan kırıyor falan. Entrikalar çeviriyor. İşte bilmem kim kesmeye, doğrayamaya kalkıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Mesela kız cinnet geçiriyor. Bütün gücüyle bağırıyor. İstemiyorum falan. Antikten böyle. Merdivenlerden adamlar koşuşturuyorlar. E tam kepazelik yani. E büyük bir heyecandan seyreden çok fazla insan var. Orada sen güzel bir imaj anlatsan, güzel bir yapıyı anlatmış olsan, güzel bir ahlaka anlatmış olsan herhalde büyük bir ihtimalle kapatır birçok insan. Kavga istiyorsa insan kavga. Evet. Mafya istiyorsa mafya. Zenginlik istiyorsa zenginlik. Kadınları tehdit etti, kadın kadın dövmek. Ya yani insanların bilinçaltında ne varsa onların filmini yapıyor ve izleme o yüzden çok yüksek oluyor. Ya yani adamlar insanların içini okuyor adeta. Konu bu. Yani eğitimle ilgili bir film olsa derhal kapatırlar birçok insan. Evet. Tabii ben bu sözüm herkes için değil. Ama Bazı insanlar için böyle direkt çatlayın kapatır. Ama adamın ağzını burnunu kırıyor falan, entrikalar çeviriyor. İşte bilmem kim kesmeye, doğramaya kalkıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Mesela kız. Cinnet geçiriyor, bütün gücüyle bağırıyor, istemiyorum falan antikten böyle. Merdivenlerden adamlar koşuşturuyorlar, yani tam kepazelik evet. yani. E, büyük bir heyecanla seyreden çok fazla insan var. Evet. Orada sen güzel bir imaj anlatsan, güzel bir yapıyı anlatmış olsan, güzel bir ahlaka anlatmış olsan, herhalde büyük bir ihtimalle kapatır birçok insan. Evet.